Yani düşünsene elinden kaydı düştü. 30.000 lira. <gülüyor> PlayStation'da böyle bir şey yok. PlayStation yok. Yok çünkü. Olmadığı için. Konsol komple yok. Konsol. <gülüyor> Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Topal. Türkselle Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da çok yoğun bir teknoloji gündemi bizi bekliyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan farklı teknoloji evet. haberleri var. Osman, Bitcoin Kripto paralarla evet. başlayalım. Evet. Bitcoin öndeydi. Biz de girdik o işlere bu arada. evet çeşitli videolar çektik arkadaşlar hani yakında yayınlanacak. Mining evet. ile ilgili bazı sorular vardı. Dedik ki bir iki video çekelim hani aydınlatma açısından. Mining nasıl yapılır? Ev bilgisayarlarında özellikle bu bize çok gelen bir soruydu çünkü hani abi benim şöyle bir bilgisayarım var ya da bununla Mining yapabilir miyim? Hatta laptopla Mining yapabilir miyim diyenler var. Onu da mı? yaptık değil mi? Onu da yaptık. Onun için de güzel bir video hazırladık arkadaşlar. O da gelecek. Yani önümüzdeki günlerde bizi takipte kalın. Sizi Mining ile Zeynep'i yazın. <gülüyor> <gülüyor> Yatırım tavsiyesi değildir hemen evet. hemen. Evet. <gülüyor> evet. evet evet evet. Bitcoin gibi dalgalanma var onu da bir çekmiştik bu. hatta. Evet zaten Piyasayı takip edenler biliyorlar. Mart ayında genel olarak hani kripto paralar ya böyle yatay bir çizgi izliyorlar ya da düşüşe geçiyorlar. Burada şimdi yine bir Mart'a yaklaşmamızdan ötürü kripto paralarda bir düzeltme dediğimiz olay var arkadaşlar. Onun içerisine girmiş durumda piyasa. Bu düzeltme ne kadar devam eder, nereye kadar gider şimdilik bilinmiyor. Geçtiğimiz gün bir toparlar gibi oldu sanki böyle 50 bin dolar seviyelerine çıktı tekrardan bitcoin fakat Sonradan bir düşüş trendine girdiğine 47 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti biz bu videoyu çekerken. Bazı uzmanlar diyor ki bu 35 bin dolar seviyesine kadar da çekilebilir. Fakat düzeltme ne kadar şiddetli olursa sonrasındaki ralli de o kadar şiddetli olur. Yani atıyorum bu bitcoin 35 bin dolara düşerse arkadaşlar yarın bir gün bir bakmışsınız 2-3 günde 70 bin dolar seviyesine çıkabilir. Çıkabilir. Zaten biliyorsunuz geçmişte de böyle oldu abi. Şimdi Baktığımız zaman geçtiğimiz yıl Mart'ta nereye düştüğüne bakıyorsun, bu sene gövdüğü zirveye bakıyorsun. Bütün kripto paralarda böyle bir durum söz, söz konusu diyorsun. diyebiliriz. Bu arada bir konu daha var biliyorsun e, Turkcell'in ödeme finans servisi tekfil servisi olarak geçiyor. Paysel de artık kripto para alım evet. satımına imkan tanımaya başladı. Evet Bunun bazı kripto paralar oldu. var orada da arkadaşlar eğer hani ben böyle kripto para almak için güvenilir bir yer alıyorum diyorsanız yani Türksel'den daha güvenilir herhalde. Yoktur. Yoktur, Yoktur yani. O yüzden orada bir göz atmanızı öneriyoruz. Bu arada şimdi bir diğer haberimiz Türkiye'yle ilgili Türkiye'de biliyorsunuz şimdi 5G teknolojisi dünyada kullanılmaya <gülüyor> başlandı belli yerlerde. Bu pandemide evet, yani olayı birazcık yavaşladı ama. Tam olarak böyle %100 olarak kullanan çok az ülke, ülke var. Ülke İsviçre falan böyle. Yani küçük ülkelerde veya aynen, hani daha aynen. imkanı olan ülkelerde var açıkçası. Yavaş yavaş geçmeye başladı. Türkiye'de de bazı adımlar atılıyor. Zaten bununla ilgili çalışman yapılıyordu. İşte şimdi de yeni bir atılım yapıldı ve bununla beraber bir yol haritası ortaya çıkartıldı. Ortaya çıkan yol haritasında dikkat çeken şey şu, yerli ve milli teknolojilerin kullanılması isteniyor. ULAK var biliyorsun. ULAK'ın evet. bir yerli baz istasyonunu 5G destekleyen, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Anladığım kadarıyla tabii 5G'de biraz da şöyle bir durum var, sadece mesele baz istasyonunda bitmiyor. Tabii Fiber ki. altyapının da Anladım, yani öyle. çok hızlı bir internet altyapısında olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar da başladı. Yani benim öngörüm, böyle bir resmim açıklama yapılmadı ama 2 yıl içinde Türkiye'de biz bence 5G'yi kullanmaya başlarız gibi geliyor. Yani bence de 2 yıl, şu yüzden 2 Çünkü 2023 hani böyle pek çok şeyin değiştiği evet. yıl olarak hissediliyor ya. Hani o yıl içinde bence 5G'ye adım atmış oluruz. Ama Türkiye yayılması için tabii ki daha biraz daha vakit gerekecek, daha uzun yıllar gerekecek. Yani Türkiye'nin her yerinde. Tabii ki. Tabii ki. Ama zaten şüphe götürmeyen bir gerçek. Belki, ama tabii şöyle bir şey vardı hatırlıyorsan 4G'de. Belli bir orana gelmeden şey yapmamışlardır. Doğru. Doğru. operatörlere de bunu söylemişlerdi. İşte şu kadar oranda çekiyor olmanız lazım 4G'de diye. Muhtemelen 5G'de de böyle bir şey olabilir. Ya 5G'de de ben hep söylüyorum bunu. 5G aslında bizim son kullanıcı için böyle hani hız anlamında çok büyük şeyler vaat ediyor mu? Evet. Teorik olarak öyle ama kotası var bunun bir şeyi var falan filan. Onlara çok girmiyorum. Aslında 5G mesela bizim gecikme oranı sıfırlıyor. Gecikme oranı sıfırlıyor. O da ne oluyor? İşte Geforce nav gibi veya benzerlerinde olduğu gibi bir e, oyunları evet. gerçek zamanla oynamamızı sağlayacak. Ya da bunun sadece oyun için düşünmemek lazım. Farklı teknolojilerde de hayatımıza girecek. Mesela şu olay da var. 5G geldiğinde ben şuna da inanıyorum. Telefonlardaki depolama alanına da çok fazla ihtiyaç Hiç kalmayacak. kalmayacak. Evet. Çünkü şimdi şu var. Mesela bulut depolamaya attığınız fotoğrafları vesaire indirip görüntülüyorsunuz. Yani atıyorum bastınız o fotoğrafa bir belli bir süre geçiyor. 3-4 saniye ya da 5 saniye. iniyor Ondan sonra görüntülüyorsun. Evet. Ama 5G'ye geçtiğimiz zaman Bulut depolamadaki fotoğraflar basacaksın. Tak, açın, tak, açın, açın. O zaman evet. Buluttan açılmış olacak hem de. Benim orada şöyle bir teorim de var. Kotalarda da birazcık değişiklikler olur diye bekliyorum. Yani kota mantığını belki düşünmek hani 50 GB şimdi atıyorum en yüksek kotalar var. Mobilden bahsediyorum bu arada zaten isabet internette kota kalmadı. Evet. Belki oradaki o hani şimdi 5G diyoruz çok hızlı diyoruz ama düşünseniz sen 10, yani. hani 10 GB 10 GB'ım var. Bak şöyle bir şey. Ha, İlk telefon, cep telefonu yıllarını hatırla. 100 kontör vardı. Evet. Bir mesaj, 2 kontördü. Evet. Yani 100 lira veriyordu, 100 kontör alıyordu. 100 lira veriyordu diyorum. 2 kontörü İ oraya gidiyordu. Iki, ya 50 tane mesaj atabiliyordun. Düşünsene. Şimdi öyle bir limit var mı? Mesaj, mesaj da ya. şey yani. 5 yani bin bir tane veriyordu. 10 bin, bin mesaj da adam mesaj yok. Atmıyoruz yani. ki. Evet. WhatsApp'tan konuşmak zaten sınırsız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben hani internetin de mobil tarafta kotasız olabileceğini düşünüyorum. Ha nedir belki hız sınırlaması falan koyarlar, derken işte de. şu kadara kadar böyle, bu kadardan sonra böyle diyebilirler. Gibi. Bulut olayı bence bu 5G tarafında hayli önemli. Çıkacak. Hem oyun evet. hem de bulut depolama tarzında. Şu var abi, şimdi telefonlara bakıyoruz. Günümüzdeki telefonlar, orta segment ağırlıklı telefonlar, 64 GB'dan başlıyor. Ki alanlarda genelde en düşük fiyat 64 GB <Gülüyor> onu oluyor. alıyorlar. Evet. Bir süre sonra bu dahili depolama yetmeyebiliyor. Bu dönemde ne giriyor araya? Bulut depolama servisleri giriyor. Mesela e, ülkemizde de yerli bulut depolama servisleri mevcut. İşte Lifebox var Turkcell'de. Evet. E, ben mesela Lifebox'ı kullanıyorum. Çünkü diğerlerine göre, bana göre daha avantajlı ve fiyatı da daha maal. Türkcell'in bu kazı kazan olayı falan var. Oradan da sürekli Sağ olsun Turkcell <gülüyor> veriyor. veriyor Gigabaytler geliyor, orada. şunlar geliyor, bunlar geliyor. Ya yani gigabaytlerden ziyade orada kendi servislerini bayağı bir akıtıyor. Zaten kullananlar biliyorlardır. fizi çıkıyor, Lifebox çıkıyor. Tabii, da tabii tabii şimdi Lifebox'da bir de şey var hani fotoğraflarını, videolarını ve hani istediğin herhangi bir dosyayı sadece fotoğraf video olarak bakmamak lazım oraya yükleyebiliyorsun ee, ve mesela bazı enteresan özellikleri de var bu Lifebox'ın şöyle bir özelliği var fotoğraflarda yüz ve obje tanıma imkanı var ayrıca fotoğraflar arasından da bir hikaye oluşturma özelliği de bulunuyor ve bir de şöyle bir güzellik de var mesela bir fotoğrafı diyelim ki 5 tane fotoğraf çektin aynı çocuğunun ne bileyim bir manzarayı vesaire Onları buluyor diyor ki bak bundan bir tane daha var veya üç tane daha var diyor sen onları bulup onları mesela istiyorsan silebiliyorsun telefondan silebiliyorsun. Böylece hani hem de yer kaplamamış oluyor telefonunda hem de bir şekilde aynı fotoğraftan bir sürü saklamamış oluyorsun. Böyle bir özellik de var. Hani kategorize falan etme olayı var o güzel. Mesela arkadaşlar şöyle bir durum var atıyorum fotoğraflarınızı attınız ya. Yüz tanıma ile zaten onları belirtiyor. İşte sallıyorum özgü çetin olduğu fotoğrafları bana orada ayrı bir klasör olarak gösteriyor falan. Ee, yani bunları kolayca tespit edebiliyorsunuz. Bir de kafanızda şu takılıyor olabilir arkadaşlar. Bu sistem güvenli mi? Yani biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz yıllarda Apple'ın hacklenme olayları oldu. E, iCloud, iCloud hacklenmiş. Ama şu ana kadar eee Lifebox'ta ben böyle bir şey duymadım. Aletten zaten parmak izi okuması işte yüz tanıma vesaire desteği de bulunuyor. Dolayısıyla güvenlik tarafında ben çok fazla soru işareti bırakmadığını düşünüyorum bu sisteme. Bir de sadece fotoğraf, video veya belge değil mesela rehberini de yedekliyorsun. Evet. Ne oldu? Telefon düştü suya gitti. Ya da bir çalındı Allah korusun. Bir şey oldu, kaybettiniz bir şeyiniz oldu. Uçtu gitti telefon veya bozuldu. Açılmıyor telefon. Ne olacak rehber mi rehber? Geçmiş olsun. Aynı zamanda Lifebox'ta bunu da yaptığınız zaman hiç şeyle uğraşmıyorsun. Rehberin de yedeklenmiş oluyor. Lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyonu göre Ayrı şekilde sınıflandırılıyor. Bu akıllı kişiler bulut deneyimi sadece Türkiye'den değil, dünyadaki bütün kullanıcılara da hitap ettiğini söyleyelim. Bir de fotoğraflarda böyle arkadaşlar hani stiker, gif tarzı şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok eğlenceli içeriklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani çeşitli şeyler de yapabiliyorsun işte. Astronot kıyafeti giydirebiliyorsun çocuğuna vesaire. Böyle birçok şeyi eğlenceli bir şekilde yapabiliyorsun. Bir de bu rehberi yedekliyor ya, rehberi yedeklerken aynı zamanda mesela Diyelim ki ben senin 10 sene önceki bir te telefon numaram var. Seni bir öyle kaydetmişim. Bir yeni numaram var. Bir cep numaram var. Bir ev numaram var. Onları diyor ki bak bundan diyor bir sürü var diyor. Onları birleştirebiliyor istersen. Veya işte hani bunu sil diyorsun. Bunu da silmiş ol. Sana gösterin en azından. Çünkü sen düşün ki benim mesela 3000'e yakın kayıtlı kişi var rehberimde. E orada mesela aynı isimli olan, eski numaraları olan insanlar da var. Şirket değiştiriyor, telefonunu değiştiriyor. Onları da görmüş <gülüyor> olursa bu da güzel bir özellik. Fotopik e, diye bir özelliği var. Bir yapay zeka destekli aslında bir fotoğraf analiz programı bu. E, burada mesela sosyal medyada fotoğraf paylaşacaksın, tamam mı? Hangisini paylaşman gerektiğini ya da hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorsun. Fotopik senin yerine bakıyor analiz ediyor diyor ki şu fotoğrafı paylaş bu fotoğrafı paylaş bunu daha yaparsan daha iyi olur gibi sana önerilerde bulunuyor ve bu sayede çok daha hani havalı fotoğraflar paylaşıyorsun daha fazla like daha fazla beğeni alabiliyorsun. Bir de yeni bir hizmeti daha var arkadaşlar Lifebox Transfer diye. Bu da 5 GB'a kadar dosya transfer etmenizi sağlıyor biliyorsunuz günümüzde. Atıyorum yüksek boyutlu bir dosya göndereceğiniz zaman bunu WhatsApp ya da Telegram üzerinden gönderemiyorsunuz. Ayrıca mail tarafında da yine eliniz bağlanmış oluyor. Çünkü mailde de yine dosyanın belli bir boyutu var. O yüzden dosya transfer sistemlerini kullanmak en mantıklısı. Burada da yine Lightbox'ın 5 GB'a kadar destek sunduğunu belirtelim. Başka platformlarda mesela bu destek çok daha alt sınırlarda. Yani evet. 5 GB dedi sağlıyorum. 2 GB. Yani Dolayısıyla insanlar ne yapıyor? 4 gblık bir dosyayı işte rarlıyorlar, bölüyorlar, uğraşıyorlar. Gerek 5 yok. 5 GB'lik bir sınır olduğunu belirtelim. Ve Lifebox transferde de 7, 14 ve 21 günlük sürelerle saklayabiliyorsun. Bir de Lifebox transferle ilgili ben ufak bir detay daha söylemek istiyorum takipçilerinize. Arkadaşlar burada şifreleme de yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz başka farklı uygulamalarda, farklı arayüzlerde Şifreleme için sizden ek ücret talep ediyorlar fakat Lifebox transferde bu tamamen ücretsiz. Yani atıyorum bir dosya paylaşacaksınız şifrelemek istiyorsunuz bunu başkaları erişemesin diye. Bu şifreyi koyuyorsunuz bu şifre de tamamen ücretsiz bir şekilde size sunuluyor. Dediğimiz gibi ilk 7 gün ücretsiz bence gayet cazip bir servis diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi bu katlanabilir telefon furyası biraz gazı azaldı ama yine hala devam ediyor. Ya gazı azalmadı aslında. Şöyle bir şey. Geçtiğimiz yıl tanıtan isimlere bakıyoruz. Motorola, Samsung, Huawei. Huawei. Bu sene bakıyoruz. Huawei, Samsung tanıttı işte. Şimdi tekrardan. Motorola, Motorola yok. Motorola, yok. Motorola tanıtabiliriz. Huawei Matrix 2'yi tanıttı işte yeni. Matrix 2'yi tanıttı. En başta yapması gerekeni şimdi yaptı. Bence yaptım. de yani. Dışa atlanır. Dışak atlanır olmazdı yani. Evet. Çok, ee, Saçma bir şeydi o. Yani Absürt zaten ekran onun bir dünya para bir de onu dışa katlanır yapıyorsun şuraya koyacaksın. Ama ekran. bu arada ya, dışta ekran. da bir ekran var yine hala. Dışta işte ekran olması ekranı. kötü bir şey değil. değil. O güzel o bir valla. şey. Ya o ekran zaten hani kırılsa da insanlar çok fazla önemsemez. Der ki ya benim, bana iç ekran lazım orada bildirimleri göreyim yeter. Ama şimdi dışa katlanır yaptığın zaman. Bütün ekranlar dışarıdaydı yani. Aynen öyle o, o, o biraz sakat bir. Onu düzeltti. Ordu. Yani düşünsene elinden kaydı düştü. 30 bin lira. <gülüyor> Daha, daha bir daha bir pahalı şimdi işi ki daha bir pahalı çıktı. Türkiye fiyatı veya dünya fiyatı da belki Türkiye fiyatı yine 30 binden. Bu kadar bin olmaz ya herhalde. zaten 30 bin lirayla, Ne bileyim kaç tane satmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Ama yani. yani bence katlanır telefon ben hala şeyim ya katlanır. Biliyorsun bu Samsung'un da vardı. Ha, ben katlanır telefona sıcak bakıyorum. Güzel bir şey. Ama ama fiyatlar çok absurd. Yani şunu da belirtelim arkadaşlar Samsung'un cihazı 14.500 liradan çıkmıştı. Ne oldu şimdi? 7.500 liraydılar. <gülüyor> Yani şimdi 30 bin liralık telefon da muhtemelen Huawei'de onu zaten çekilişle falan dağıttı. Herhalde baktılar satmıyorlar, Ve stokları ne yapalım çekiliş yapalım da verelim dediler herhalde. Tabii tabii yani, yani 30 o, bin liralık liraya... Hayır bir de şöyle düşün Osman, onu 30 bin liraya aldın. E, 6 ay sonra o kaç para edecek o telefon yani ne işe yarayacaktı abi? Abi için? şimdi bir de şöyle bir şey hani ikinci elinde bulamasın onu. 30 evet. aldın diyelim tamam mı? Bir gün kullan götür telefoncuya de ki ya ben bunu satmak istiyorum adam sana en fazla. 15 bin der ya. Ne o da maksimum. Normalde ya. Satsan da 30 kim alacak, kaç kişi 30 bin lira bir telefona evet, vermiyip lüksünü yaşıyor. O yüzden ki zaten 30 bin telefona veren adam ikinci eli almaz onu. İyi yani yani sıfırını alır. Tabii yani. tabii, tabii aynı. Şimdi bir yer haberimizde otomobil dünyasından güzel bir otomobil teste geldi. Ön inceleme videosunu da çektik. Evet. İzleyelim diyelim daha doğrusu inceleme demeyelim. İlk Dacia. defa bindik arkadaşlar o videoda. Evet. Gelirtelim yorun. Yukarıdan da linkini koyarız. Dacia Sandero Stepway teste geldi. Şimdi Dacia deyince böyle görüyorum ben bazılarınızı böyle burun kıvırıyorsunuz ama araba resmen sınıf attı mı şöyle söyleyeyim. Sen de kullandın hatta evet, kullandın. akşam götürdün Nasıl? <gülüyor> Dün babam bindi yalnız. Dacia ya Dacia diyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o algı var. O algı evet. kolay kırılmaz o. O algı aynen kolay kırılmaz. Dayının deyi da arabası Dacia'ydı diyor, Danlik bir şeydi diyor, bu da Dacia falan yapıyor. Ama görüyor değil mi yani kalitenin nasıl farkı ediyor? Görüyor farklı. da yine de, şey de yani, tabi şimdi mi? o algı kolay kırılmayacak tabii ki ben de kabul ediyorum çünkü ucuz araba satmak için bugüne kadar Dacia markasında hani özel yani Duster saymıyorum Duster hakikaten iyi bir arabaydı yani o o markaya göre iyi bir arabaydı ama özellikle Sandero falan hani öyle böyle işte ne bileyim orta konsolda şeyler cam açma düğmeleri falan olan bir arabaydı yani. Şimdi bayağı bir artmış tek şeyle, Ya güzel yani modern bir Aynen. Yani öyle... Bir sürü teknoloji de var bu arada. Yani önümüzdeki günlerde arkadaşlar incelemesi gelecek. Detaylı incelemesini artısını, eksisini her şeyini söyleyeceğiz o videoda. Orayı takip edin. Bizi takip edin. Bir diğer haberimiz ise Türkiye'yle ilgili sevindiğimiz bir haber. Konsol fiyatları düşüyor Osman. Evet şu anda konsol fiyatlarında zaten vergilendirme biraz yüksekti arkadaşlar biliyorsunuz. ek eklemek vergisi gelmişti. O 100. vergi %20'ye düştü. Dolayısıyla konsol fiyatları da düşmüş oldu. Bir de buna Dolar düşüşe şey, eklendi yani abi. Bazı evet, mağazalarda ben görüyorum. Evet, evet, dolar hani, e, normalde atıyorum 4500 liradan satılırken bazı mağazalar bu fiyatı 4000 yani Şöyle açıklayalım. Bilmeyenler için konuyu söyleyeyim. <gülüyor> 5500 lirada Microsoft'un Series evet. S oyun konsolu. Şu anki fiyatı en azından biz burada çektiğimizde 3.999 TL yani Türkiye garantili. Yok garantili. yok 3.999 TL Mediamarkt satıyor ya. Mediamarkt? Evet. Ha, doğru Media onların bir 3.600'e falan da var. Ama distribütör garantili. Yani onlar. garantili. Yani onları çok, çok tavsiye bir. etmeyiz arkadaşlar. Yine evet. Türkiye garantilisinden siz şaşmayın. O da şu anda 4.400 TL. 4.500 yakın bir fiyat inişi Ama var Ama bak bu fiyat çok uzun sürmez. sürmez. Yani eğer konsol almayı düşünüyorsanız arkadaşlar şu sıralar aldınız aldınız bakın. Fazla sürmeyecek. Çünkü dolara bakıyorum yukarı doğru hareketlenmeye başladı. Ha bu arada şunu da söyleyelim. PlayStation'da böyle bir şey yok. PlayStation yok. Yok çünkü olmadığı için de... komple yok. Komple yok. <gülüyor> Dijital de çıktı o da yok. Hani ben hatta Medya Mark'ta sordum. Adam dedi ki... Abi dedi, geliyor dedi hani isim, isim, isim veriyorlarmış mesela. İşte 3 kişi isim yazdırıyor. Gelir gelmez onlara veriyoruz Ön dedi. Ön almış arkadaşlar bunlar. Mesela hatırlıyorsunuz bu PlayStation Türkiye'ye daha gelmeden önce Ön siparişe açılmış çeşitlerde. Adamlar ön yüklenince gelmiş 500 kişi almış sallıyorum. 100 tane konsol gelmiş. Vermişler. Şimdi dedi geldikçe yavaş yavaş o listeden veriyorlar. O yüzden veriyorlar. şu an almaya kalksanız ancak sahibinden konuda 10.000 liraya falan buluyorsunuz. Böyle garip yani mesela bir, bir de şeyler de böyle, hani mahalle aralarında Nuri konsolcular olur olsun. ya Adamlar Orada. Almışlar şeyden. Tabii tabii. Mediamark'tan falan onlar alıyor zaten. Abi. Tabii canım. Almışlar, o, onlar almışlar. Onlar Oradan satmaya çalışıyorlar. O da kara borsada. Onu da kesinlikle tavsiye etmeniz arkadaşlar. Zaten şu anda yeni nesil konsollara özel bir oyun yok. Sony çıkarttığı çıkış oyunlarını zaten PlayStation 4 içinde çıkarttı. O yüzden bu kara borsacılara fırsat vermeyin arkadaşlar. Son haberimiz ise oyun dünyasından geliyor arkadaşlar. HyperX markası vardı. Belki bilenler vardır aramızda. Bilmeyenler için söyleyelim ünlü bir bellek öğütüsü var. USB bellek ve Zen tarzında ürünleri vardı. Kingston'ın alt markasıydı bu HyperX. O tarafında vardı. bayağı bir ön plana çıkmaya başlamıştı aslında. Yani vardı. Falan. Hatta biz inceledik. Yayına girecek yakında. Evet. Klavyesi, klavyesi var, faresi var. E, mikrofonu var. Falan da yani kulaklığı vesaire de vardı. Onu HP satın aldı. Ben geçmiş olsun diyorum. HyperX kaybolur bence. Bence HyperX kaybolmaz. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. HP'nin Oyun tarafında oman bir var. markaya ihtiyacı var. Ommun bilgisayarları var. bilgisayar. Tamam evet. Ayrıca, ekipman için bir markaya ihtiyacı vardı. Bence de bunu desteklemiş işte şun, olacak. Şundan korkuyorum ben. HP'nin daha önce satın aldığı ve hani... E, aynı ne yapar söyleyeyim? mi? Aynı şekilde devam ettirdiğin markaya... Ommun markasını belki oraya kaydırabilir. HyperX'in yeni adı Ommun olur yani. Ha, doğru. Yani Ommun marka klavye ürettim. Ommun marka... Fare öğrettim falan diyebilir ama ben ümitli değilim göreceğiz bunu Osmanlı haklı ben mi haklıyım? Birkaç ay sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkcellle teknoloji haftalık bakış programımızın sonuna geldik. Bu programda haftanın teknoloji gündemini değerlendirmeye çalıştık. Anlattığımız konularla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorum olarak bize iletmekten çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi de unutmayın. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.